Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Kocaeli'nin Derince ilçesi köklü tarihi geçmişi, büyüleyici doğası ve huzur verici atmosferiyle akıllara kazınır. Ama bu topraklar aynı zamanda milli mücadeleye de canlı şahitlik yapmıştır. Bu bölgede mutlaka adı anılması gereken komutanların başında beş divanlı Rıza Bey gelir. Rıza Bey, Taşköprü yöresinde kurulan milli müfrezenin kurucusudur. Beş divan ismi, yörede mahalleler kurulmadan önce Başdivan denilen yerden gelmiştir. Başdivan ismi zamanla Beşdivan diye söylene gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan Beşdivanlı Rıza Bey Konağı'nı aslına uygun olarak yeniden inşa etmiştir. Beşdivanlı Rıza Bey Konağı, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla koruma altına alınarak ikinci derece tarihi yapı olarak tescillenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda son kurşuna atan Kocaeli Grup Komutanlığı erleri ve Derinceli şehitleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Derince Belediyesi sundu.